Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tuhan. Teknoloji YouTube kanalına ve Teknoloji Yorum programımızın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada teknoloji gündemini programımızda sizler için değerlendireceğiz. Haftanın en büyük olayları ve geçen da devam eden olay Podex meselesiydi. <gülüyor> <gülüyor> Niye ya? Hayırdır? Adam Tosuncuk <gülüyor> <gülüyor> Bir de bir veda mektubu yazmış. Bu kocaman bir şey değil <gülüyor> gibi böyle oku, oku bitmiyor. Aslında paraya geri vereceğim ben de. Ha, vereceğim işte de... USDT cinsinden olacak. Şöyleydi de böyleydi de, şöyle de yok kere. bir kere. Yalnız bu hani tokatlayıp giden ya da işte ne bileyim dolandırıp giden kripto para borsalarının genel bahanesi şu. Hacker saldırısı oldu. Evet. İşte paraları almışlardı. Biz ve Bitcoin de aynı şey açıklamayı yaptı. Onlar yani, da başka bir diğer borsa. O, adam kaçamadığı için tıklandı o, kaçamadı evet. o, o yani. O. E, ama tamam, tabii... Adam 1.5 milyon gelirim var diyor aylık. 1.5 milyon TL değil ve Bitcoin yani. Niye kimsenin Bilmediğin. ismini bile duyulmadığı bir şey ki Thorlex'in kim bilir ne kadar vardır. İşte o ama o 2 milyar dolar hikayesi şey çıktı yani fake çıktı 2 milyar doları adı bu buharlaştırılıyor öyle söyleyeyim ben. 2 milyar dolar değilmiş. 120 milyon dolar. E, 120 milyon dolar hareketi şey o, yani. o da fena bir rakam değil zaten e, tabii. 100 milyon dolar diyorum, evet diyorum ya yani ben orada. Yani. Söylemesi kolay ama şeyi değil. Hala daha en azından bizim videoyu çektiğimiz tarihte Yakalanamadı. Hatta Kosova'ya gitti. Orada yakalandı falan iddia dildi ama o şey çıktı. Gerçek çıkmadı onaylanmadı ben yakalanacağını Bence o yanlış yere yani. gitti ben söyleyeyim. Ya yani, o çoktan kaçmıştır. Uruguay, Paraguay, Paraguay orada güzel de mesela. Balkanlar sıkıştı. Oradan kaçmıştır işte. Ya, muhtemelen. Yani o, orada bağlantısını kurmuştur. Anadolu'tukta ya, ne yapsın yoksa. Tabii canım. Hayır bir de Balkanlarda Türkiye'nin çok ciddi bir gücü var yani sen şimdi yani oraya oradan, gidersen orada hemen... Parası da var o çoktan. Başka para kolay Uruguay. <gülüyor> Şimdi bir diğer haberimiz ise Apple tarafından geldi. Apple ikinci çeyrek bu yılın ikinci çeyrek sonuçta açıkladı. Tabii ki Tim Cook ellerini oluşturmuştu Seviniyordu şu anda. <gülüyor> yine bayağı zaten. iyi rakamlar satışlar çok iyi artmış. Işte. Gerek iPad rakamları, iPhone rakamları Mac falan. Mac tarafında bayağı bir artış var. Özellikle bu M1 Yonga setiyle. Evet Ama çok iyi iş çıkardılar. An, tabanlı, an i̇yi iyi şeyler hakkını ver. Yani orada geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla bir 2 kat 3 kat satışlarda artış varmış ki önümüzdeki süreçte M2 işlemcisi evet. gelecek. Şu an oraya tibiyo evet hatta evet, onu da evet, biz evet. haber başlıklarımızda Aslında bu uzun zamandır vardı hani şu konuydu hani laptoplara telefon işlemcisi konusu olmaz mı diye tartışılıyordu. Evet. Apple bunu yaptı. Çok da güzel oluyor. PC'de onu denediler diyorum. biliyorsun bir ara Snapdragon'ın PC'ler çıkar gibi oldu ama Intel mi yapamadı, Microsoft mu yapamadı bir şeyler oldu orada. Ya muhtemelen. Microsoft'la ilgili bir durum olabilir. Çünkü orada e mimari, tabii, mimari mimari değişmesi lazım. şöyle bir yani şey, şey yok yani. arkadaşlar. Hani telefondaki işlemciyi aldım, Pav'de çalış, niye çalışmıyor? Koydum. Yani Windows değil. çalıştım <gülüyor> abi, olay oldum. Öyle bir olay. Değil. <gülüyor> öyle bir Çünkü o yazılımsal olarak da birçok şeyin değişmesi gerekiyor. Altyapının değişmesi gerekiyor. Onu yapamayınca da çalışmıyor. Yani öyle hani kolay bir şey değil bu ama yapalım. bir şekilde yaptı ve yani macOS zaten adamlar kendi içesinde olduğu gibi. için tabii orada daha rahat oldu yani. Evet. Windows'da kadar kolay değil o iş yapamadılar. Aslında yapsalar işte ne olur? Mesela şimdi herkes onu konuşuyor yani işte bu Mac mini var. Mac mini'nin M1 işlemcinin modeli de var. 4G render alıyorsun Premiere'de. Canavar gibi yani 9000 liralık makine PC'de 19000 liralık bir makinenin gücünü sana sunabiliyor. Mesela böyle bir durum söz konusu. Yani biraz enteresan ama ben zaten tam anlam veremiyorum böyle. Şimdi i̇şte ekran kartına bakıyorsun normal bilgisayar peki şöyle bir şey biliyorsun. Evet. Yani onun boyutuna baktığın zaman Apple... Mini ile aynı <gülüyor> ekranın iki katı, iki yani, katı evet. yani. Sadece ekran kartı, kartı bu. Kadar. Ki Apple Mini ne bileyim onun verdiği performansı sunması var orada belki de biraz. Işaret, yani mı? şimdi mesela yani. Apple bu konuda diyorsun ya kendi işletim sistemi olduğu için muhtemelen Adobe için özel bir optimizasyon yapıyor Çünkü bu şu de mesela ısınma sorununu nasıl aşıyorlar? Evet. Yani mesela render alırken çünkü Is, biliyorsun falanlar çılgın yani. Yani. yani bizim dizi Yani nasıl aşıyor Apple bunu yani merak ediyorum. Demek yani ki yapmış adamlar. Bir ben ben diğer de. haberimiz Türkiye ile ilgili. Dur bir dakika en önce ben Xiaomi haberine değinmek istiyorum. MIUI 12.5 güncellemesi tekrardan askıya alındı. Malum ülkemizde de Xiaomi kullanıcıları sayısının bir hali fazla. Evet. E, uzun süredir geldi, gelecek. Bazı telefonlara verdik, veriyoruz. Liste şu kadar genişledi, böyle oldu, şöyle oldu derken dondurma kararı aldılar. Herhalde yine stabilite için bir karar. Klasik Xiaomi arayüzü diyelim ona da. Evet, o büyük sıkıntı olur. Onu, çıkar çıkmaz da indirmeyin ben. Hep onu söylüyorsunuz. Ya sana. onu zaten tavsiye <gülüyor> etmiyoruz arkadaşlar. Çıkar <gülüyor> hani, çıkmaz indirme yani, yatırım tavsiyesi değil. İndirme <gülüyor> tavsiyesi değildir yani. Ee, Xiaomi ise telefonunuz eğer güncelleme geldiyse mutlaka bir hafta bekleyin. Sizinle aynı telefonları kullanıp indirenlerin yorumlarına bakın. Ondan sonra indirin. Çünkü öbür türlü gerçekten işin içinden çıkılmak bir yer alabiliyor. Bir de enteresan kısım şu. Mesela güncellemeyi yayınladılar. Atıyorum bir hata var değil mi? O hatayı düzeltmek için başka bir güncelleme yayınlıyorlar. O hata düzeltmek başka bir hata. <gülüyor> hata <gülüyor> Şaka gibi oluyor. Yani. O zaman F1 Ömeri'nden e devam edelim. Evet, 11-13 Haziran tarihleri arasında formülü bir yarışı Türkiye'de yapılacak. Tabii eski tadı yok bu formülüydü. düzenlenen kadriminde Türkiye yok yoktu. Mu? Kanada yani, vardı. Bir tane boşluk vardı sadece orada. Evet. Orayı, Orayı oraya boş şey bırakmışlardı. Galiba. Sonra Aynen, boş var. bıraktılar. Sonra oraya adayı işte da ülkeler var falan filan dediler ama hiçbir zaman hani Türkiye'nin adını böyle net bir şekilde geçirmediler. Hatta farklı bir ülke vardı. Şimdi hatırlamıyorum. Orada düzenlenmesi daha çok böyle şey yapılıyordu. Ama geçtiğimiz sene işte İstanbul Grand Prix'in böyle biraz ravaşlı e, olması, bayağı bir ses evet, getirmesi evet. falan. O yüzden... Ama yani, seyircisiz olur muhtemelen. Bir açıklama yapılmadı. Böyle. Yapıldı Olacak. açıklama. Yapıldı mı? E, şöyle bir şey demişler biletler için. Pandeminin seyrine göre netleştireceğiz Bizim, demişler. Çünkü yani. geçen sefer, geçen senekinde biletler satıldı. Sonra iptal, sonra iptal olunca yani. geri ödediler. Bizim evet, milli maç gibi işte dediler ya ilk %15 ha. seyirci dediler sonra... Tamamen Yok kaldırdılar. Öyle bir durum oldu. Yani Haziran'ın başlarına doğru bu kapanmadan sonra muhtemelen netleşir. Şimdi bu kapanma sürecinden sonra, kapanma derken tam kapanmaya da gireriz buradan şimdi. Evet. Ee, tam kapanma sürecinden sonra biliyorsun 27 Mayıs, 17 Mayıs'ta şey, Mayıs. Mayıs. e bitiyor. Haziran'a baya bir süre var yani. Nereden baksan bir, yine bir aylık bir süreç var. Zaten biletler çıktığı gibi biter eğer. Hani normal bir şekilde satılmaz. Ama şimdi normal bir şekilde satılmaz şu yüzden. Pandemi var ya atıyorum yine yüzde elli kapasiteyle satacağız. Tabi tabi tabi ama işte evet. o bile kesin değil şu anda. Evet değil. Bu arada tam kapanmaya da giriyoruz. Evet tam kapanmaya kapanmış, tam kapanmış, oluyor. Oluyor. kapanmış e, ya, da kapanma dönüşken kapanmıyorsunuz. Geçen gün mesela ben haberleri izliyorum muaf olanları söylüyor tamam mı? E, biz muaf değiliz yani geri kalan herkes <gülüyor> muaf. Evet e, şunlar muaf bunlar muaf onlar yani kim gelirse aklına ya herkes muaf, muaf, muaf yani inşaatçılardan tut da perakendecilere kadar Ama yani var, Osman öyle şey. diyorsun da mesela hakikaten ne iş yapması gerekiyor adamların. Hadi ya biz tamam bir şekilde da evden şey. yapıyoruz da adam ayakkabı üretiyor. Nasıl evden ayakkabı mı yapacak evden? Ya üretmeyecek abi. Yani tam kapanma diyorsan e tam kapa Tamın anlamı nedir? E, tamam da Osmançiğim. Tamın anlamı tam Adam ne yapsın yani. yani? Kirası var, bir şeyi var. Sen herkes senin gibi evden evde evde <gülüyor> hamur yapayım, misatıyorum, işte duvar öreyim. Hani öyle bir öyle bir business yani iş modeli herkesin. Yani herkes. sonuçta Avrupa'da yapılan kapanma bu şekildeydi ya. Yani. Bu şekilde. Demedi ki de Avrupa'dakiler. Tamam şunlar da belli... O zaman şu şekilde yapabilirlerdi. Tam kapanmaya yerine şunu diyebilirlerdi en azından. Sadece yani. AVM'leri kapatıyoruz. Devlet dairelerini yere şeyli kapanmaya geçiriyoruz işte. Yani, diyebilirlerdi. Bilmiyorum ben de, bence de olmalı yani. O insanlar da bir şekilde hani e, belli mi bu meslek grupları bizim gibi çalışanlar evet evden çalışabilir de adam fabrikada çalışıyor. Nasıl evde çalışacak yani? Evden mi yapacak? Boru üretiyor. Ter, evde mi üretilecek borusunu adam? O zaman o şimdi restoran, kafe sahiplerinin günü aynı. Ya ama orası, orası başka yani, orası, neyse bunlar derin gözlük. <gülüyor> merse merse EQC'yi test etmiştik arkadaşlar, kanalda videosu yayınlandı. İmcizde özelliklikli bir otomobildi, yukarıdan linkini veririz, oradan onu izlersiniz, çok değişecekti. 1.2 milyonlu fiyatıyla. Evet, kendimizden geçirdi bizi. Bir de kötü bir haberimiz var şimdi, ne yazık ki. Biliyorsunuz biz sitemizde ve YouTube kanalımızda bu tarz haberleri size veriyorduk, üzücü bir haber ama malum çift krizi vardı dünyada. İlk önce otomobil yurtacılığını vurmuştu, Türkiye'de ve dünyada otomobil fabrikaları kapanmaya gitmişti. Şimdi yapılan sonra açıklama ki Master açıklama yaptı biliyorsunuz. Master mesela orada çok etik davrandığı için. Yani çok etik davrandı evet. Manzarı yani bunu eleştirmiş, Yok, eldeki ürünleri alın. Sonra pahalı evet. alırsınız diye bilinen yani. Ya yok adamlar söylüyor az işte az yani az açık az açık az söylüyorlar zaman. ve Adamlar diyor ki yani zamlanacak sonradan demeyin niye zamlandı diye. Evet. Zamlanmanın sebebi de şu diyorlar yani. Çünkü, Keşke diğer markalar da bunu desin. Evet, çip tedarimde sorun var arkadaşlar. Sebebi de az talep dengesinin bozulması. İşte Tayvan'da kuraklık olması. Üretilen çiplerin yetmemesi. Tayvan'da artık. yağmur yağmıyor. <gülüyor> o, etki, o bile etkilemiş mesela ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde şey e, Farklı yatırımlar yapılıyor. Ama tabii onların hemen etkilenmesi mümkün değil. Onlar zaman hmm. içinde etkileniyor. Bir de hep söylediğimiz gibi şimdi üst düzey çipleri olan talep çoğal aslında. Yoksa atıyorum alt düzey çipler, atıyorum sallıyorum şimdi 12 nanometre, 15 nanometre, bunları üreten pek çok şirket var ama adam mesela ekran kartına üst düzey bir çip koymak istiyor. 7 nanometre, 8 nanometre, telefonlar evet. hakeza evet. öyle, işte bu yeni nesil konsollar öyle. E böyle olunca sürekli üst düzey çık, üst düzey çık. Zaten tek bir firma var TSMC Tayvan'da, e geriye de bir şey kalmıyor zaten. O yüzden e, önümüzdeki günlerde, yani 2021 teknoloji ürünlerinden biraz fiyat artışların olacağı bir yıl olacak diye tahmin evet, ediyoruz. Zaten. Halkımız alışık o yüzden. Alışık evet, dolar artıyor zaten. Hiçbir şey olmasa da dolar artıyor. Olmaz evet. işte. evet. Hiçbir şey olmasa vergi geliyor, bir bakıyorsun evet. %50 konsol vergisi gelmiş, bir anda fiyat yine yarı yarıya artmış falan. O yüzden yani ne yiyecekler ya, zaten fiyatlar atmıyor mu ya? Evet. Yeni bir şey bu falan. Evet. O yüzden hazırlıklı olun deriz. Hazırlıklıdırlar zaten. Onu <gülüyor> Eyvallah. Evet biz haftalık teknoloji programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir teknoloji okuyu karşınızda olacağız. O gün gelene kadar kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.